Ericek Bilimde hoş geldiniz. Ben Ceydet Acarsoy. Yanımda her zaman olduğu gibi Burak Çankaya var. Her zaman olduğu gibi dedim ama o kadar bir araya gelemedik bu sene Burak. Her, her hafta yayın yapamıyoruz bu, bu ay. Bu yıl biraz evet. denk gelemedik. Hoş geldiniz değerli evet. arkadaşlar. Hoş geldin Ceydet sende. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor Burak? Vallahi iyiyim. Biraz halsizlik ve kırgınlık var. Küçük bir operasyon geçirdim bundan. Geçmiş Antalya'dayım artık. bildiğin gibi. Sen nasılsın? İyisin? Ben de iyiyim. Havalar çok soğuk. Hollanda'da soğuk demek. Doktorayla mi? meşgulüm. Bu sene o yüzden çok beni yayında göremiyorlar. Ara ara görüyorlar. Ee, Soruyorlar. Cedit bugün... Hoca nerede? Cedit Hoca doktora da. <gülüyor> evet, Doktora'yı evet, bitirmeye evet. çalışayım da. Doktor Cevdet diye geleceğim sonra. Rahat olacak. Ee, şimdi e, bugün çok güzel bir yayın yapacağız. Sene son değerlendirmesi. Birkaç sene önce de yapmıştık biz bunu. Güzel oluyor bu yayınlarımız. Geçen sene şampanya patlattığın yayın geçen sene miydi Burak? <gülüyor> bir tane vardı ya şampanya patlatmıştım Bayağı güzel şey yayındı o, yıl mı oldu, bir yıl mı bilmiyorum ama güzeldi. Şampanya patlatmıştı. Bu iki sene patlatamayacağız. 2 yıl sanki. Polona'daydım o zaman. Aynen, evet evet. evet. Biz her Şimdi sene bir yayın yapıyoruz aslında. Bir değerlendirme, kutlama, Hı -hı. teşekkür etme izleyicilerimize. Hani bu yıl biliyorsun 80 80.000 e, olmaya çok az kaldı. Sağolsunlar bizi desteklediler ve izleyicilerimiz sürekli abone oldu, retweet yaptı o postları. 80 hmm. bine yaklaştık. Yani her bine teşekkür etme yayını gibi düşünebilirsiniz. Ve biz ne yaptık? Çünkü insanlar bilmeyebiliyor ciğerde. Yani evet. Neler yaptık bu sene onu göstereceğiz aslında. Ekiplerine Şimdi yaptık. biz onu konuşalım en başta ısıtmak adına hem de. Hem de gelecek Aynen. günleri tanımayanlara. Ben bu raporu görünce çok gurur duydum Burak. Tekrar şimdi de söyleyeyim. Barış Bayraktar hazırladı sağolsun. Barış Bayraktar hazırladı bizim genel koordinatörümüz. Ama bütün gönüllerimize giren, çıkan, zaman, emeği geçmiş hepsiyle aşırı gurur duyuyorum Çünkü böyle toplayıp bakınca çok güzel şeyler var. Hemen onu konuşalım. Sonra da bu senenin en büyük dört bilim haberini konuşacağız. En en önemli dört Aynen. bilim e, tek Kimler katında. konuk olacak ona? Umut Yıldız gelecek. Ayhan Tarakçı belki gelecek. Egemen İmre gelecek. E, Uğçe'ye uzay çağında yolculuk gelecek. Onların da evet. değerli yorumlarını alacağız. Celit bunu bir büyütelim. Bu arada bu kısım ayrı bir yayın olacak. Keseceğiz arkadaşlar. İki ayrı yayın olacak. Bilerekten ikisini bir arada yapıyoruz. Burayı hızlı bitireceğiz. Sonra evet. asıl yayına başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Buyur abi sen de. Bu sene için neler artık? Biz bu raporu aslında kendi aramızda e, paylaşıyoruz. Rapor demeyelim de hani e, etkinlik şeylerimiz yani böyle tablomuz. Gülten. Bültenimiz kendi aramızda paylaşıyoruz ama bu sefer dışarıya hepinize de paylaşalım dedik. Ekip ekip biliyorsunuz sosyal medya ekibimiz önemli ekiplerden biri. Bu sene bırak Instagram'da 8673 yeni takipçi gelmiş ve benim için en önemli şey aslında 161 gönderi var. Bak 161 tane post 55 tane hikaye bundan ayrı 78 tane de reels var. Yani beni en çok hani kaç kişinin izlediği tabii ki önemli. Ne kadar çok kişiye giderse iyi olur ama böyle ham rakamlardan çok bu şey beni daha heyecanlandırıyor. Bayağı içerik. Bayağı bir içerik. Şunu kastediyorum burada aslında. Bu içeriklerin çok azı aslında bizim e, sosyal medyalarımızın şey canlı yayınlarımızın duyurusu. Yani hikayeler canlı yayınlarının duyurusu. Ama gönderiler ve Reelsler kendi adına kendi başına Instagram içeriği. Yani biz sadece YouTube'da ve Twitch'te değil Instagram'da da Instagram'a göre ayrı içerik üreten bir bilim iletişimi platformuyuz. Bu çok önemli o yüzden. ben de yani çok farklı platformlarda yapıyorum. gelecek birinde çatısı altında farklı içerikler üretiyoruz. Bu yüzden bunu da ekipler yapıyor onlara teşekkür ediyor evet. sosyal medya. Yani bilimine. şey değil. Instagram'da da hesabımız var. Sosya, hani yayın olduğu zaman duyuralım. Bu da okey. Okay. E, hani ya da bir tane postu değil. her yere yaymıyoruz mesela. Tabii ki. Otomasyonlar evet. kurulabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bir post var Twitter'a bilmem neye o yapmıyoruz. Herkinle ayrı. Aynen. Mesela her birinin özel dokusu var. Diyorum ki Instagram'a uygun bu. Twitter'da bunu böyle yapalım. Mesela oraya göre değiştiriyoruz evet. örneğin. Bir Twitter de CD'de bir şey Nasıl katılabilirler ekiplerimize? Başvurumuz şu anda kısa bir süre açık. Birlikte.gelecekbinde.net bunu alta yazalım. Ekiplerimize Hı. başvuru yapabilirsiniz. Biz yönlendireceğiz zaten mülakat olacak. Onu da bir yazalım alta. Yaklaşık bir 40 kişilik ekibimiz var. Belki siz Onu de bizler olabilirsiniz. Abi. Aynen. Ezel, Ezel onu geçsin aşağıdan. Şimdi Twitter'a baktığımızda e, 2 milyon 333 bin Çok görüntülenme büyük. var. Bunu yeni vermeye başladılar ya ondan sonra haberimiz oldu görüntülenmeyi. E, 2400 yeni takipçimiz var ve e, 871 tane de tweet atmışız. Hadi yarısı duyuru olsun bunların yayın duyurusu olsun. E, geri kalanları yine içerik ve dediğin gibi Instagram'a olanın oraya yapıştırılması değil Twitter'a özel hazırlanan içerikler oluyor Aynen bunlar. Öyle. TikTok'ta da varız. Ee, TikTok'ta da Mehmet e, uğraşıyor orada bizim gönüllerimizden. Yani tek başına Reels'ları TikTok'a da koyuyor. Başka editler. TikTok yapıyor. bize orada şey öğretti. Büyük konuşma. Hı. Cedet daha çok bakıyordu ona olumsuz. Ben bir tık olumsuz bakıyordum. Ya bir TikTok'ta olma ama arkadaşlar hayat uydurmamız musun? gerekiyormuş galiba. Bizim TikTok'a girmeyelim dediğimiz zaman TikTok cidden Sadece Doğru böyle Doğru, kötü bir yerdi yani. yani. Ne zaman ki TikTok'ta başka içerikler üretmeye baş biz o zaman girdik yani. O açıdan Hatta geçenlerde renk hmm, şey gelmiştim. Çağrı'nın bir yayını vardı Evrim Ağacım'dan. Şeyde de TikTok artık bunlara yazmış direkt iletişime geçmiş. Hı -hı. Hani Umut Hı -hı. Hoca da sanırım geldi arkada ben göremiyorum ama bilgisi olsun. Hı -hı. Hani bilim yayınlarına önem vermeye baş. Çünkü TikTok da sıkılmış boş içerikten ve bilimle ilgili evet. şeyler işbirliği yapmaya başlıyor. Biz daha iletişime geçmedik. Ama yakında Hı. biz de geçeriz. Yani TikTok şu anda evet. dediğin moda geldi abi. Yani şu an olur. Başka içeriklerde. Orada da 1754 Aynen. yine takipçimize hoş geldin diyelim. Sosyal medyanın yine altında olan bizim Discord'umuz var. Gelip orada diğer bilimseverlerle tanışabilirsiniz, paylaşımlar yapabilirsiniz, etkinlikler Der var. Bak, bu sene 12 etkinlik yani ayda bir etkinlik ortalama dersek hiç fena değil. Bu etkinlikler canlı yayınlar gibi değil. Direkt uzman biri geliyor ya da kendi aralarımızda bir konu seçiyoruz. Daha böyle samimi, birebir konuşabilecekleri etkinlikler bunlar. Hani direkt orada herkes... Twitch'e de bağladık anda. şu anda. Yani neredeyse her hafta Hı -hı. iki tabak İngilizce okuma etkini var. Bunu biliyorsun Hı -hı. Yetügen yapıyor. Müthiş evet. makale okuyorlar bilmem ne Discord'dan canlı yapıp Twitch'e de veriyorlar. Twitch'i de aktif evet. ettik böylece. İkisini birbirine bağladık. Aynen. Daha canlı olmayan kayıt yayınlar bu YouTube'a kaldı. Çok güzel oldu yani. Discord'da. 6444 dakika. Herhalde <gülüyor> 6400 Barış'ındır. 6400 dakika Barış. Eee evet. <gülüyor> 6400 bayağı konuşmuş. 44'te gel. <gülüyor> Değişik bir strateji boşuma gitti benim. LinkedIn'e bakalım. LinkedIn'de de paylaşımlar yapıyoruz. Orada ayrı adminimiz var. Oranın biliyorsunuz tonu bir daha biraz daha formal. Bir Abi. Evet ve hani orada yeni takipçilerimiz var. Bu güzel, bayağı görüntülenmiş. Bu da çok iyi ve tepki almış. Bu benim için önemli. Hani görüp geçilmemiş, bir beğenilmiş, bir işte bir alkış yapılmış bir şey. Hani bu da bir tepki. O da güzel bir rakam bence. Facebook, <gülüyor> okey boomer. Facebook'a geldik olarak. Facebook'ta arkadaşlar iki kişi beğeni yapıyor. Biri Cedet'in babası, biri de benim annem. Onun dışında evet. kimse beğenmiyor. ikiyi bak yeni takipçi demesi o yüzden. Hatta ikisi evet. bizim aile... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 7228 gönderi, yani gö, gönderimizin tamamı bu kadar kişi ulaşmış. Bu da iyi, yani aslında senin dediğin gibi sadece o, o kişi belki tepki yapıyor şakası ama yeni Gelir, görüyor ama. Gelir görüyor ama. Aynen öyle. Sosyal medya ekibimiz bu sene bilimi insanlara yaymak için birçok farklı. Teşekkür ötmüyorsun. ediyoruz. Koldan paylaşım yapmış, teşekkür ediyoruz, kutluyoruz onları. Onun da liderleri ya. Mert ve Aybüke şu anda iki tane Aynen. liderimiz var. Sağolsunlar. Evet burada yapıyorlar. galiba Mert Mert'e teşekkür edelim Mert çıkla. Şimdi reji ekibine geliyorum. Reji biz diyoruz. Biz aramızda reji diyoruz ya, aslında sizin düşünüz yayın ekibi. Yani YouTube yayınları, Twitch canlı yayınları buradaki Bunun adını yapı, değiştireceğiz arkadaşlar çünkü insanlar korkuyor. Yani reji rejidiince evet söylüyor. çok şey teknik zannediyorlar ama yani yayınların kurulması, yayıncıların eğitilmesi, yetiştirilmesi mesela bizim bir yayıncımızsanız ...otomatikman reji ekibinin de üyesi oluyorsunuz. Öyle düşün. İlla teknik değil... ...ön ön planda da yani sunucu da olabiliyorsunuz. YouTube bizim ana mecramız aslında şu anda. 1 milyon 600 bin görüntülenme. Burak 63 canlı yayın. Yani 63 canlı yayın... bayağı neredeyse her hafta... ...hatta haftada 1,5 gibi bir şey... bayağı bir şey olmuş. Sanırım yani. geçen sene göreci az abi. Çünkü bu sene sen de biliyorsun... ...ve şey moduna girdik yani. Çok sık canlı yayın yapmanın bir mantığı yok. Azaldı ara zaten. Pandemiden dolayı, evet, azaldı. Evet. Hı -hı. İnsanlar Umut abi de bilir işte. Çok izliyordu. 2 saat, 3 saat. İnsanlar gerçekten evde sıkılmıştı. Ama şimdi artık insanlar YouTube'dan artık kusacak hale geldiği için ya gerçekten Hı -hı. 60 saniye düştü olay. ha Biz onu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Daha az. Daha böyle kurgu, edit yapmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden aranızda iyi kurgucular varsa veya remixler diye şeyler yapacaklar varsa lütfen birlikte.gelecek.net'den başvursun. Şu an aşırı derecede kurgu Tekrardan bir edit, komik versiyonları Hı. vesaire, bunları yapacak, reelser edilecek insanlara ihtiyacımız var. Ve eğitiyoruz Hı. da. Biz de bu arada eğitiyoruz. Yani elimizde insanlar var bunu yapan. Hem öğretiyoruz, Hı. bilmenize gerek yok. Hem de e, onu kaydediyoruz. Bir gelen onu da öğreniyor daha sonradan. Hı. Bir nevi şey gibi, akademi gibi. Aslında Burak bizim e, en böyle çok sık yaptığımız dönem işte o koronu döneminde haftada 3'tü. Hatırlıyorum ben yani şey vardı Cumartesileri konuklarımız vardı işte Müjde Gül Hoca vardı Berk Hoca vardı falan böyle hani bayağı dolu dolu yaptığımız zaman Twitch saymadan dedim bunu hani YouTube sadece yine o açıdan baktığında hani onun yarı yarı ama yine haftada bir buçuk yani bu ne demek ya bir ya iki yayın oluyor demektir aslında 63 Tabii. bayağı iyi bir gene, gene gene iyi bir istatistik yani bu şey demek çünkü düzenli canlı yayın olması demek bunu yapan çok fazla platform yok. O yüzden e, şey yapalım. Gelen bazı yorumları almış Barış. E, ilk güzel yorumlar. Bak bazıları da eski videolara gelmiş Burak. Yani illa YouTube'un öyle bir güzelliği var. Yani bu sene yaptığımız canlı yayınlar olmak zorunda değil. Mesela bak antidepresanlara gelmiş. Astrofizik sohbetimize gelmiş mesela. Hani bu yıl içinde gelen yorumlar Sana ama bir çok güzel yorumlar var. Bak İngilizce diyeceğiz. yorumumuz da var Burak. <gülüyor> İngilizce videolarımız belki bilmiyorlardır. Şimdi fark edeceklerdir ama bizim İngilizce, İngilizce videolarımız da var. Onlardan birine Dünya Cölü'nü bir migren uzmanını almıştık. Ee, ona güzel bir yorum gelmiş. Buyur bırak Geçen bir şey yaşadım. Tam böyle Hı. operasyona gireceğim. Ee, Bunun da küçük bir nodül var. Onu alınacak. Hı. Hemşire dedi ki ya ben sizi tanıyorum sanki dedi. Nereden? Eşim dedi uzay yayınlarının çılgını falan. Siz dedi kadın beni tanıdı. Eşi bizim yayınları. Hı. Hatta adam Starship'in ödülünü kazanmış. 3D baskı. Tweetini hatırlıyorum. Dedi ki tweet atmıştı. Eşim uyuttum. Gecenin ikisi diyor yayını kurdu bizi uyuttu diyor. <gülüyor> Aa dedim ben biliyorum o mühendis değil mi? Eşim falan. Korkut elinde de onun şeyi vardı. Bugün onunla tanıştık. Gelecek Millet t hediye ettim ona hatta. Ya çok ilginç hayat. Hani şu yorumların ötesinde, real hayatta da tanıştığımız, ondan hayatına dokunduğumuz insanları görmek yani biz, önemli olan bizim popüler olmamız değil. Ya yani bizim yaptığımız bir yayını izlemiş ve adamın uzay merakı başlamış o yayından sonra. Bak ne kadar güzel dedim yani. anladım demek istediğimi? Hani küçük şeyler yapıyor gibi görünebiliriz aslında ama büyük etkileri olan şeyler yapıyoruz. Bu evet, yüzden bak kesinlikle. bugün şunu da göstereyim. Daha okumaya başlamadım. Bilim ile ilgili bir kitap aldım. Fena bir kitaba benzemiyor. Aslında yaptığımız şey çok önemli bir şey. Bilimin en önemli ayaklarından birisi. Ben bu yüzden bütün ekibi ve sana teşekkür ediyorum. Ve bütün bilim iletişimi yapan mecralara. Ya popüler bilimden ayrı olarak söylüyorum. Ben bu yüzden içim rahat. Güzel de gidiyoruz yani. Çok mutlu evet. oldum. Bu yorumlar da çok güzel. Kötü yorumlar da var şimdi Cennet. Yok değil de. Ama yani biz de aldık ya bize ya Şey veren, yapıyoruz yani, mesela. Motive. Gerçekten ciddi eleştiriler varsa mesela alıyoruz, Hı -hı. değerlendiriyoruz emin olun. Yani gerçekten yapıcı eleştiriler. Evet. Ama onun dışında küfür, hakaret vesaire onları gizlemek zorunda kalıyoruz bilginiz olsun. Evet. Devam. Twitch'e bakalım. Twitch'te de daha çok daha sık yayın yapmıyoruz aslında bu sene. Birazcık Twitch'te o kadar sık YouTube kadar ağırlık veremedik ama ben bir iki uçuş yayını yaptığımı hatırlıyorum. Sohbet yayınları var. Discord'taki sohbetler Twitch'e gidiyor. Alperen'in bir sürü yayınları var. Alperen Çerçi'nin. O açıdan yine 80 tane yayın yapmışız bak. Ee, Burak aslında şeyden daha fazla, aslında. Hmm. daha fazla canlı yayın. YouTube'tan daha fazla canlı yayın yapmış Twitch'te sadece. Ya biz ya Twitch'i durdursak mı, kapatsak mı moduna gelmiş Yani o skandaldan sonra özellikle biliyorsunuz bir para evet, olayı kandalı. vardı. Hı -hı. Hı -hı. Bize bile mesajlar geliyordu böyle. Ben yani bizi de korkutuyor böyle, garip garip mesajlar. Twitch de hiç önem almadı bunun üzerine. Sonra şey Yok, dedik Twitch yani saldı yani firma olarak saldı ve bütün küçük Twitch gencisini küstürdü vesaire. Ya biz zaten ama şöyle Burak. Hani ben hatırlıyor musun şey vardı biz bu partnerliği alana kadar sıkıntı çekmiştik olmasına rağmen canım. vermiyorlar ya o zaman bir açık mektup yazmıştım bir yayında şey demişim onu kesmişler make twitch great again diye bir slogan çıktı ondan sonra hani Amerika make America great again vardı onun işte ben de şey demiştim orada yani twitch was never great to begin with gibi bir şey <gülüyor> demiştim yani hakikaten yani Twitch kurulduğundan beri öyle bir şey bir platform Hiç eski jazz çok... zaten ha, evet çok Gitar da böyle... çalan insanlar Kaçak futbolu yani yayınları. Partnerlerini, iş yaptığı ha. insanları böyle el üstünde tutan, iyi bir kursal işlemini yapan Türkiye'de özellikle hiç değildi. Bu evet. olaydan sonra daha da olmadı yani hiç yönetemediler. Dolayısıyla hani biz çok şaşırmadık oradaki tavırları. Zaten çizil mi, miydi ne? O işten Türkiye tarafından çıkmış şeyin kızıydı. Evet bir kişi vardı zaten. Hani, Flash hani, TV'de bir e haberci vardı onun kızı. O bakıyordu bize. Evet ama biz bak 60 yeni abone yani bunları ama yapıyoruz aynen işte çok iyi 80 tane canlı yayın yapmışız 2000 saatte izlenme ee, bu seksen toplamı tamam. bu arada yani 94 saat neredeyse 95 saatte ona 95 saat yayın yapılmış bir yılda hiç az bu yani şöyle bir 95 saat oturmayı deneyin <gülüyor> ne kadar uzun olduğunu düşünün yani bayağı bir yayın yapılmış Yine reji ekibimiz de bu e, bilimi insanlara yaymak için farklı alanda. Teşekkür hem ediyoruz. yayın hem de videolar. Buse, Biz canlı belki, yayına odaklandık hı, ama ekibi. kurgu ve bu videolar var. Saatlerce çalışıyorlar. Çok uzun zaman isteyen bir şey kurgu yapmak. O yüzden teşekkür edelim. Ve yazı işlerine gelelim Burak. Yani sitemiz gelecekbirinde.net. Bu sene önemli şeyler Barış Bayraktar'ın emekleri bunlar. E, tebrik edelim yine Barış'ı. Bandla Bandla uygulamasını biliyorsunuz ve Google haberlere kayıt olduk. Yani Google Haberler'de CNN Türk falanla birlikte örnek veriyorum. Yine orada Gelecek Bilim'de de abone olabiliyorsunuz. Bu ne demek? Yeni bir yazımız çıktığında o uygulama içine düşüyor. Oradan okuyabiliyorsunuz Bundle'dan ve Google Haberler'den. Bu çok önemli bir şeydi. 44 tane yazı yayımlanmış. Neredeyse yine haftada bir yazı. Ve Şimdi yani. mesela Tam şu soru gelir. Yani niye az denebilir ama hemen Hı. onu ben söyleyeceğim. Ya çok az Hı. hocam. Çünkü biz çeviri yapmıyoruz direkt. Google Translate çevirisi değil. Ümit Hoca işte sönde çalışıyorken, fizikçi yani sönde de doktor yapıyor. O Hı -hı. bakıyor sitemize. Tamamen editörlük onda. Yazı yazarı alırken yaptığı testleri ben biliyorum. Benim sildi benim bile kaç yazımı sildiğini biliyorum ve haklıydı. Evet. İşte evet. kaynakçaları, bütün her şeyin özgün olması. Özellikle özgün içerik çıkarmaya çalışıyoruz. E, o yüzden az ve öz yazı var. Mesela birçok konuda biz bir araştıremizi inceliyorduk. Google'da biz ilk çıkıyoruz mesela. Çünkü ilk biz yapmışız yazıyı. Hı -hı çok hı hı. enteresan çok güzel yazılar var o yüzden az yani biz hep bunu dedik kolektif yazılar çıkartın ortak yazılar olsun ama özgün olsun bize ait olsun ya bir yer sciencelerde de alt şeyvi falan değil öyle yazılar yok o yüzden sayısı az ama kalitesi çok yüksek teşekkür ediyoruz bu yüzden ekip. Evet. evet. Devam. Yazı işleri ekibinde de dediğim gibi yani 44 yazı var bu yazıların da e, içerikleri çok dolu dolu. Bazıları akademik makale level'ında evet. hatta bazıları Wikipedia Kesinlikle. makalesi level'ında o, o seviyelerde onu söyleyelim. Yeni okurumuz gelmiş. Bu da önemli. Halihazırda olan okurların üzerine 4200 yeni okur eklenmiş. Bu da çok güzel bir şey. Peki. Senin mesela bir yazısı var tıpçı arkadaşımızın. Hı -hı. Hakikaten Hı -hı. akademik makale gibi ve öz özgün yazmış. Dedim evet. bunu biraz daha basitleşir. yaz bilimleçim yapıyoruz. Hani o derece evet. e, detay yazdığımız da var arkadaşlar. Yani. Siz de katılabilirsiniz, yazar olabilirsiniz. Tabii yani. Bizim insan kaynaklarımız e, diye düşünüyoruz. Biz insan kaynakları diyoruz, yani esprisi aramızda ama gönüllerimizin girişi çıkışı, e, onboarding hani asla denir yani oryantasyonları, e, maillerin açılması, gönüllü portalamız var eğitim aldıkları, o portala kayıtları falan bunlarla uğraşan kısmımız. Onu da bu sene... Ee, Büşra mesela oldu. kaç başvuru Barış vardı? Bayraktar. Yaklaşık bir 200 yakın başvuru vardır bu arada 150-200 vardır. Belki daha fazladır ama 31'i katılmıştır. Bunlardan evet. elenenler oldu. E, cayanlar oldu. Yaparım ama yap deyip gidenler oldu vesaire. Anladım. Buradan eleyip, elenip gelenler bunlar arkadaşlar. Kalıcı gönüllerimiz. Evet. Büşra Resul oldu ve Barış Bayraktar bunları uğraştı. Onu söyleyelim. Burada da bazı yeni üyelerin resimlerini görüyorsunuz. Böyle ağaç gibi yapmışlar. Çok teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldiler. Ee, hoş var geldiniz tekrar. Gönüllerimiz de var. Biz bir de um, onun sayesinde diye bir seri başlatmıştık Burak çok önceden. Ee, biraz ara verdik sonra devam ettik. Normalde ayda bir yapıyorduk. Şimdi yine devam etmişiz. Yani bu, tüm aylarda yapmamışlar. 12 tane olması lazım ama o kadar olmasa da yine ayın gönüllüsü seçilen bu ne demek? Bazı gönüllerimizin hani yaptıkları işleri e, duyurmak, size de anlatmak. iki yönlü bir Başlandım. şey. Yani. Hem, onlara, an, hem onlara bir ödül gibi düşünün. onları bir e, teşekkür etmek. Hem de size de aktarmak. Çünkü ben şeyi görüyorum Burak. Hani çok büyük platformlar, yerli yabancı fark etmez. Hani çok işler çıkıyor ama çok arkadaki kişiler gözükemiyor bir bazen. Hani sen ben... Yani işte sanki bir iki ucağ, kişi yapıyormuş gibi önde, gözüküyor değil mi? Tek hani bir yüz. önde gibi gözüküyor evet. ama aslında onun sayesinde kısmı hakikaten mesela işte psikoloji yazılarının birçoğunu çoğunu örnek Ceren sayesinde okuyorsunuz. İşte Ezel burada da yayıncı şimdi mesela. Her hafta bilimde bu haftanın yayınlarında sunuculuk yapıyor, Discord'da sunuculuk yapıyor. Onun sayesinde biri var orada yani bir, bir sunucu orada o yayın yapılabiliyor. Ee, Mehmet Bağcı demin bahsetmiştim işte TikTok videolarını realistleri editliyor mesela. O olmasa izleyemeyeceksiniz onu gibi düşünebilirsiniz. Yine zelal var, Hepsi şey yapıyor Ceydet yani işinin gücünün arasında gerçekten Tabii. gönüllü içinden gelerek yani o yüzden çok evet. değerli bizim için hepsi sağ olsun. Evet, bu bu ayında galiba tebrik. ezel değil mi? Bu ayın gönüllüsü. Ezelini tebrik ediyoruz. Tebrikler. Bu Bak çizimden bahsetmiştim tıp yazıları. Ay Bikar, hem sosyal. bizim sosyal medya liderimiz yani takım liderimiz sosyal medya gönderilerini onun sayesinde şey yapıyorsunuz. Discord'da da Barış Bal. Bayağı emekleri var. Barış'ı da tebrik ediyoruz. Aynen edelim. sağ olsun hepsi. Buluşma yaptınız bırak. Ben gidemedim bu sene Türkiye'ye yani. Gittim de buluşma yapamadım. Sen bayağı yapmışsın. Bu neredeki? Bu İstanbul'da. Bu İstanbul mu? abi. Çok kötü Hı -hı. bir mekanda ama çok güzel insanlarla yaptık. Bayağı Resmen bizi kovdular. Ya. Çok kalabalıktık çünkü. Ben de beklemiyordum o <gülüyor> kadar. Çok güzel bir etkinlikti. <gülüyor> Ayhan abi de geldi. Ayhan Tarakçı. Kaan Yılancıoğlu geldi. O da sağ olsun Hı -hı. bize destek oldu. Böyle bayağı çok kalabalık bir ya. buluşmaydı. Ee, çok değerli konuklar vardı. Kitap çekilişleri yaptık. Ben minnete kitap getirdim. İki tane anakart Hı -hı. falan getirdik. Onları verdik. Minnet şeyi olmuş. getirdi işte. Kullanmadığı şeyleri takas ettiler. Güzel bir etkinlikti. Paylaşımlıydı. Bu evet. İstanbul Kadıköy. Bu Ankara mı soldaki? Bak Sedat Hoca orada. Oradan soldaki Ankara. Sedat Hoca bugün Hı -hı. çok hastaydı. Yine yine hastaydı. Geçmiş olsun. Geçmiş Şu an güzel Hatta Hı -hı. biz Covid'tir diye adam cihazı bayağı köşeye ittik orta <gülüyor> Bak yukarı ayakta <gülüyor> <gülüyor> Maskesiz bir şey yapmıyorduk yani. Çok kötü bir hissiyattır onun için de tahmin ediyorum. Hı -hı. Aa, Ankara bak Büşra vardı ekibimizden insanlar var dışarıdan da. Hı -hı. Sağ tarafta öndeki benim kız kardeşim. O çekti Hı -hı. fotoğrafı Antalya buluşmamız. Orada Evrim Ağacı'ndan Arsel vardı. Evet. Ee, Zafer abi görüyorum. Zafer vardı şöyle. Kozmik Kozim. Anafor'dan. Bilim Kemal, yolu Cihat yolu, var, ortak Astra, şey. Kemal Cihat var, Astra Kemal da Astra Peradan. Dördünün evet. ortak şeyi gibi oldu. Dördünüzde duyurduk bunu. Sağolunlar geldi evet, herkes. Evet. O zaman şöyle tamamlayalım. Türkiye'de bilim ve bilim iletişiminin gelişmesi için, yaptığınız bu güzel çalışmalar için gönüllerimizi e, tebrik ediyoruz. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Seneye de e, hepinize iyi yıllar diliyoruz. 2023 sizin için güzel Şimdi bir der, yıl olsun. Harika bir yıl olsun. Gelecek bilimde. Mutlu yıllar dilerim. 2023'te en büyük dileğimiz daha çok insana, daha çok bilimseveri ulaşabilmek ve Hı -hı. kalitemizi artırarak daha iyi yayınlar yapabilmek, daha globale belki oynayabilmek. Ben şimdiden senin de yeni yılını kutluyorum tüm gönüllerimizin ve izleyeceğimizin. İyi ki varsınız. Birlikte büyüyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sene sonraki yayında.